hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Çok hoş, geldim. Geldim. Çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Halımıza. Ee, geçen gün böyle e, Zeynel'le konuşurken yani bir oyun, oyun olmazdı, mı? Bir şey falan filan gibi bir muhabbet gördüm. Ben de özür dedim. Önceden aklımızda olan bir şey vardı. ideal diye. Bir yerde daha önce başka bir yerde yapmıştık bir parçasını oynayabilir miyiz? Şeyler yapıyorduk falan diye size böyle heyecanlandık. Çalıyoruz. Daha bir parça <gülüyor> bir dart parçası çıkardık. Eee evet, biraz açacağız bizi. Yani, yani biz birazcık bir tartıştık. Sözü biraz, tartıştık. Biraz. <gülüyor> biraz tartışmalara baktık. Onlarla ilgili kendi bildiğimiz dille tiyatro diyelim öyle. Yazdık. Biraz onunla ilgili bir palyaço gösterisi aslında kurguladık. Umarım seversiniz. Size bir şeyler satmaya çalışacağım birazdan. Hazırsanız. <gülüyor> Yapmaya çalışıp yaratamadığı idal kurt. Ben yaptım. Taçsız kral İsmet'i ölü. Pekten bağıver ve pek çokları bunu yaratmaya çalıştı, fakat başaramadı. Fakat ben yaptım. Sizin uzundan, huzurlar, sizin uzundan nasıl? Işte, gördüğünüz gibi yürüyor. İdeal kurt yürüyor. İdeal kurt, ideal beşerinde yürüyor. İdeal yaptım, atinç. Selam beyler. <gülüyor> Her türlü marşı bilir. Komasen düşapak darda yüzel asanca. 10. yıl marşıki önemlidir. Askeriyede düğün olur, bir şey olur bunu da söylemesi gerekir. Yurdum var ya. Anamız bilgilerden İngilizlerden bilir çocuklar. Bilmiyor biz. Hepimiz biliyoruz. Değil mi? Hepimizin biliriz bu güzel. Heh. Söyle <gülüyor> söylemek istemez misiniz? Yer yoktur Korku bilmez soyumuz Ben yaptım evet kaç lira abi? Kaç lira verirsin? Olmaz abi. Sen abi Vallahi. Abi 90 yıldır deniyorlar ben yaptım diyorum Sen 5 kuruş vermezsin. 90 yıldır abi de sen yıldır uğraşıyoruz yani yanlış yere geldik Sen abicim ister misin ha? <gülüyor> Başka... Ha. <gülüyor> Anladım ben sizi. Şimdi şehirde yaşıyoruz. Şehir ne yapacağız? Şehirde kürdu alacağız, eve mi koyacağız? Besleyeceğiz mi? Şehirde ne yapacağız? Ama bu şehre göre tasarlanmış bir kürt. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Yürüyor. Yürüyor. Tükürüğünü Bunu da gördünüz değil mi? Yürü. Diyeceksiniz şehirde iyi de bunun bir doğal ortamı da olsa, orada birazcık takılsa, hani öyle daha iyi olmaz mı? Doğal ortam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu ay yoruldum valla yoruldum ya. Gördüğünüz gibi gayet samimi, duygularını <gülüyor> ve bedenini şehir Yere de tükürüyor şehirde olduğunda, peçeteye, köyünde yere. <gülüyor> <gülüyor> bir kuruş. <gülüyor> Tamam anladım Aldık şehirde de, köyde de besleyip ne yapacağız? Sorunuz bu Ama siz bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz Günümüzün en önemli şeylerinden biri ablacım Otantiklik <gülüyor> Çok kültürlük Hepsi önemli bunların Hepsi burada var Çuçik çuye Bitler Slavik Aşan bir Yeri yani, yani. Anladım acaba diyorsunuz Bu sözlerin altında Bunların Türkçesinde Acaba mı acaba Bir şey mi var acaba Başımıza iş almıyoruz Türkçe, yerinde Ağacın haktasına gitti, Türkçe altyazı mı? <gülüyor> Sevgilisine selam yolladı. Sevgilisine selam yolladı, bu kadar basit bir şey. Günün yayını titretmiyor mu abici? <gülüyor> Evinde olsun istemez misin? Bir köşede beslersin ha. Biraz basarsın. Ya şimdi şey olsaydı koşu olsaydı boşunda evet. sen şey yapardın böyle ya omu çıkar falan hani tutlarlar ederler falan böyle bir eskiliyle yedirip falan belki <gülüyor> <gülüyor> Ya kötü <ben> közelim seni. <gülüyor> <gülüyor> Abi yürü. Yürü olmadı işte yürü ya Genç. Biliyorsun işte. de devam. işte. De devam. De. Aynen. Bitir de. ya. Teşekkürler inşallah. <gülüyor> Süpermarketin soğukluğu, alışveriş merkezlerinin o bunaltıcı havası yok onun dükkanında. O samimi biri, sıcak biri. Mahmut abi. Ne olabilir ki, ki? Diyelim okuldan çıktınız, elinizde kitaplar kötü bir yanım. Kimseyle <gülüyor> konuşmamışsınız, biraz bunalım. Eve gidiyorsunuz. Giderken Merhaba merhaba Vay abicim Nasılsın abi? Hiç görmüyorsun değil mi? Görmemiş mahalli sigara artık Anca sigara artık Bir anda mahalle sizin gibi O mahalle sizin başından sonuna kadar bir ucundan öbür üzerine Mahmut sayesinde Mahmut abi Bir önceki örneğimizdeki gibi Otantik ama çeşitli Ya olmaz mı ya? Süper alabilir miyim? Ya olmaz mı? Canber var buradan ya. E, yok abi ben normal paket alayım şimdi. ben sana paket vereyim evet. Yani tamam sağol abi. Sonra ödersin be ya. Ha? Sen bizim kızarımızsın ya. Sağ ol abi tamam Te teşekkür ederim abi. Gördünüz. Üç etnik özellik bir arada. <gülüyor> Çimgen, Kürt ve İç Anadın. Üçü bir esnafta toplandı. İster misin abi? Bunu sevdim, aa! Hemen gözler kalkıyor o, ama olmaz öyle. <gülüyor> Azıcık bir bak, mal nasıl? Mahvede iki tane var senin. Var mı? Hayır. Abi, dur. Ölürsek şey mi? Normal. Biz gel, yani. gel bir tabla alayım. Boş abi dur. İşim var benim. Bu mal vardı mı geçen haftadan? Mal vardı mı? He. Kusura bakma abi. İyi. Başka, ne ne olsun istersiniz? İdeal, mahalle, ne esnafı? Her şey var, Mahmut abi de. Yok, sevmediğim için. Işte. Sen ya. Ne sıkın ya? <gülüyor> ya. Diye mantar falan. Biraz kötüsünüz. Konuşacak kimse yok. İraden var? Kaç tane? 2 tane. Tamam. tane. Sonra 3 tane daha istedim. Ben sana 5 veriyorum şimdi. Ma boşa da boşa ben sana bir şey diyeyim. Ya bu, bu yapılmaz insan onunla ya. <gülüyor> ya. Cidden bak bu kızdan sana yok Allah ya eziyet ya sana yaptı. <gülüyor> Senin eski vardı mı Yok abi. Niye? Biz, abi de çok, çok ya, çok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> niye? <yani>? Abi <gülüyor> o da çok başka bir şey. Yok. Hayır. Yalnız canım. Yalnız canım yok abi. Oğlum. Sen şimdi. Ya, i̇ç tam bu gece de iç de. <gülüyor> Sonra. Okulumu bitir, iş dur. Öyle olmaz. Bir, bir abi samimiyeti. <gülüyor> i̇stediğiniz abi. istediğiniz yerde, siz de uzun kollarında samimiyet ve sıcaklık bulabilirsiniz. Öyle olmaz. Ağabey. Öyle olmaz. Sen de olmaz zaman... olayım. Bunları <gülüyor> yazıyorum, 47 oldu. Bunlarla? 47 mi abi? Tamam <gülüyor> abi. 47 oldu. Sen ne zaman alıyorsun? Ben? De... <gülüyor> Benim 7'sinde bir kredi, kredi aldım. Tamam, 7'sinde sen şey yaparsın. 47'den aldım. Ağabey, Kiraya şey yapıyorum tamam. tamam. Arkadaşlar bana söylüyor bu ay seni idare etsin, abi. sen o yedisinde şey yap. olmaz yapmaz abi, ben yapamam, ben bu. Sen onu şey yap. Ben seni arkadaşlara <gülüyor> satayım, oradan alacağım parayla bir ay ödeyim, on yedisine kadar hallederim bu işi, tamam. Tamam, tamam. Şey i̇dare olmasın canım. Çıkalım <gülüyor> <gülüyor> şey mı abi, <gülüyor> Tarafını, yok herhangi yani, bas <gülüyor> bir baskın soru var değil. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Kendisinin geçmişte, yoğun bir bağlantısı da var. <gülüyor> abi senin bu Türk mezununa ilgin ne zaman? Benim hala kızı Türk. Hala? Oğlu değil, kızı öyle karşımış. Allah hayırıyım ya şu abi. Hala. hala. Onu <gülüyor> yiyeyim <gülüyor> diyorum ama vicdan eylet abi. Demiş Demiş. <gülüyor> Yanlış anlamayın, kesinlikle bir beyaz Türk karakteriyle bir arada değiliz. Sen konyalısın, orada mı görüp müsün? Benim annemin annesi konyalı, evet. annemin babası Kostarika'dan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Babamın annesi yerli. O yerli. Afrika yerli. Babası Tam bir dünya yalan. Demetik aktivizasyon geçmişlerinden gelen bir. <kişi. gülüyor> Sen söyleyelim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> evet. Deneyim mi diyeceğim? Deneyim deneyim mi diyeceğim. Bir kere şimdi bir, <gülüyor> <gülüyor> İşte bir kere. Bir, e, ya madem girdin anlatalım e, e. tatsız <gülüyor> bir <gülüyor> şey oldu. Evet. E, tatlı su, öyle bir şey. Kesinlikle bir mapus deneyi var? <gülüyor> yani ne evet, 9-10 saat kadar bulmuşum <gülüyor> <gülüyor> Ben ailemdik şey dedim Kestirmiyorsan bahsetmeyin var mı? Çok zor <gülüyor> yani Benim için Yani çok dinlenme fırsatım olmadı Hani 6 bir kestirdim ama <gülüyor> <gülüyor> Ama o tatlı üstünde ne kadar bir de yani psikolojik bir yani, şey. Yani ertesi günler eve gittim akşam açtım işte bu Neşet arkadaşım absan ile neşle oluyor. O zaman ama kendime geliyorum? Hangi kendime geliyorum? Kendisini bir söz insanı hani böyle sürekli lafta olan biri olarak görmenizi de istemem. Bayam <gülüyor> <Ey> adam. <gülüyor> Evet, abilerim, ablalarım, istemez misiniz? Şu köşeye kıvrılır. Vallahi <gülüyor> bir, fazla yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> yok mu isteyen? <gülüyor> fazla mı olur? <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini ben satamıyorum, siz de kolay gelsin abi. Hiç de satamam. En denizli bir şeyi yapacak geliyor. Bir sanatçı. O bir sanatçı. O ideal sanatçı Mustafa. Hareketlerine, günlüklerine bir arada olmaları. Haydi, haydi, hep birlikte, hep birlikte. Gelin, gelin. Oğuz. abi. Oğuz. <gülüyor> <gülüyor> İneği kendine şu aldruzu başkalarına batırma. Batır abi. <gülüyor> abi. Önce bundan bahsetmek istedim. Yani. Benim de hatalarım oldu oyun evet, oyunun içinde biraz ama yani bir o kadar titreme arasında bir kadın yok. Doğru. Beş cinsel yok. <gülüyor> Çevre yok. İşçi sınıf. nerede? Sınıf? Nerede? <gülüyor> Eğleme çağırmıyor. Eğleme çağırmıyor bu. Ne yaptın sen? <gülüyor> ne yapıyorsun? Nerede bunlar? Ha benim de hata oluyor. Benim de hatam <gülüyor> ama tamam beni bekleyen insan. Yok. Hiç fili. Bizim demetlerimiz kendimizde tutar ki. Selam Alex istersin